Yapıştır Yakup! Geri dönyen nasıl olsa <gülüyor> Gelme gelme! Kaya oradan! <gülüyor> ben bir süt etten çıkıyormuşum. ya artık. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan gel şuradan. Buradan gel. Buradan nedir ya? Buradan nedir? Şunu böyle duvar... Buradan ben duvaya geçelim. Ver sen de. abi? Nasıl takılı mı kaldı biz ne oldu? iyi gidi benim kırmızı limonada şey yaptım değil mi? bana bir yere çıkamıyor. çıkamıyorum şurda şeyi değiştirdik alabeyler bücük ablosundan hmm. ondan sonra ana bu oldu canavar bir bücük ablosundan emniyet kemerini takıyorum hmm. salak ya atlamak gerekiyordu atlayamayacak <gülüyor> lan takma lan salak ne oldu? emniyet kemerini takıyorum tam buradan gelsin salak gelme gelme gel, gel, gel, gel. Evet, Siyrik Yakup, ya. evet, Yakup çıktı. Vallahi helal var be. Evet, Siyrik Yakup çıktı. Adam ayar vermeyin, tamam işte. Bir, bir, <gülüyor> bir de böyle çek. Bir de böyle çek. şöyle çek. Oradan <gülüyor> demiş bu de, de, oğlum, buradan demedik. De, de, Şurda şey var, adlen var, onu çek. Markasını çek bakalım, önde neymiş markası bu arabanın. <gülüyor> buradan demedik, yani oradan <gülüyor> çık. çek. sen önde.